16 Haziran Cumartesi günü ödül oyununu kazananlar belli oldu. Oyunda Nagihan'ın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde güçlü rakiplerini yenen Hilmi birinciliği kazandı. İletişim ödülü için Nagihan Hakan'ı seçti. Hilmi Ceyn seçti kazanan ekip rahat bir evde dinlenme fırsatı bulurken, sevdikleriyle konuştular. Daha sonra film izlediler. Biliyorsunuz Sakan'ın bebeği olacak. Çok heyecanlı. İletişim Ödülü onun için önem arz ediyor.